Merhaba sevgili Yengeç burçları ve yükselen burcu Yengeç olanlar Kasım 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Yengeçler, geçtiğimiz ay itibariyle tutulmalar sürecini başlattık. Akrep burcunda 25 Ekim tarihinde bir güneş tutulması yaşadık. Bu tutulmayla beraber sizin hayatınızda ve haritanızda 5 ve 11. ev hatları tetiklenmeye başladı. Burada özellikle e, tabii ki akrep tutulması ile beraber birçok yengeç burcu yeni aşklara merhaba demiş olabilir. Çok kadersel ilişkilere e, çekilmiş olabilir. Gelecekle alakalı hedefleri ve hayalleri noktasında e, bir ikilemde kalmış olabilir. E, önemli bir süreçti ve bu ayda boğa burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. Bu ayki tutulma biraz daha sert etkiler barındırıyor. E, açıkçası e, bunlara teker teker göz gezdireceğiz ve biliyorsunuz 30 Ekim tarihinde Mars retrosu başladı sizin 12. elinizde başladı bu hareket e, zaten uzunca bir süredir Mars 12. elinizde e, dolayısıyla kontrol dışı bir alan zorlandığınız bir alan öfkeniz hırsınız itirazınız arzularınız hepsi kendi içinizde kalıyor ve bu retro sürecinde aslında ee, gerçekten kendinizi keşfedeceksiniz sevgili yengeç burçları zaten Mars Retrosu videomda bahsetmiş olduğum gibi özünüze dönüp ben ne istiyorum ben neden mutlu oluyorum benim arzum tutkum nedir bunları keşfetmeye başlayacağınız eğer içinizde bir öfke rekabet hırs intikam gibi temalar varsa bunlarla ilgili çalışmanız gereken bir süreç olacaktır. Evet Kasım yorumlarına geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak desteklerinizi sunabilirsiniz. Aynı zamanda e, aşağıdaki telegram e, grubu linkinden grubumuza e, dahil olabilir. Beni instagram hesaplarımdan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden herkese teşekkür ederek e, ben hemen e, Kasım ayı yorumuna geçmek istiyorum. Şimdi dedik ya. 25 Ekim'de bir akrep tutulması yaşadık, aslında hali hazırda Kasım ayının başlangıcında o etkiler altındayız ve 8 Kasım tarihinde de Boğa burcunun 16 derecesinde tam bir ay tutulması yaşanacak, burada Boğa burcunda yaşanan bu tutulmanın öncesinde ve sonrasındaki gezegensel etkileşimler çok sert, öncelikle 6 Kasım'da Venüs-Uranüs karşıtlığı var, 7 Kasım'da Venüs Satürn karesi var. Akabinde 9 Kasım tarihinde Merkür Uranüs karşıtlığı ve Güneş Uranüs karşıtlığı var ve 10 Kasım'da da Merkür Satürn karesi var. Ve bütün bu saat etkileşimler tutulma hattında meydana geliyor. Aynı dereceler tetikleniyor. Özellikle sabit gruplarda saat etkileşimler mevcut. Peki tutulma sizin haritanızın 11. evinde etkili ve 5. evdeki Güneşle de sert bir kontak oluşturmakta. Bunun yanı sıra uranüsyen bir tutulma olduğunu görüyoruz. Tutulmanın uranüsle kavuşumu ani gelişebilecek, şok edici etkileşimleri tetikleyecektir. Burada 11. ev özellikle gelecekle alakalı hedefleriniz, hayalleriniz, beklentileriniz, umutlarınız, büyük planınız, büyük idealiniz, büyük sosyal çevreler, büyük paralar noktasında bir durum gelişiyor arkadaşlar. Güneş'in ve diğer Venüs'ün, Merkür'ün 5. evde oluşu, bu konu bir aşkla alakalı yaşanabilecek kaos olabilir. Yani bir aşk yüzünden gelecekle alakalı planlarınızı yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Bu bir proje olabilir, bu bir çocuk haberi olabilir. Belki birçoğunuz kariyerde e, basamakları hızla yükselirken e, birden hamile olduğunu öğrenebilir, birden çocuk sahibi olacağını öğrenebilir gibi. Veya birden aşık olabilir ve yeniden hayatına bir rota çizmesi gerektiğini fark edebilir. Uranüs aynı zamanda biraz yıldırım aşklarını da etkileyecektir. Beşinci elinize gelen bu etkileşim aniden tutulmak, aniden vurulmak gibi etkileri de barındırır. Ve aslında Uranüs'ün burada 11. elinize bulunması ait olduğunuz sosyal ile ilgili zaten uzun zamandır problemleriniz olduğunu gösteriyor. Yani şu anki ilerlediğiniz yol... Ait olduğunuz sosyal çevre, arkadaşlarınız size hitap etmiyor olabilir. Daha çok özgürleşmek, daha yüksek frekanslarla muhatap olmak istiyor olabilirsiniz ve bu yüzden de o macera arayışınızı tatmin edecek bir konu karşınıza çıkıyor ve bu da tabii ki bir kriz alanı yaratıyor. Biliyorsunuz tutulmalar ortalama 3 ila 6 ay kadar etkilidir. Özellikle bu tutulma tam bir tutulma olduğu için çok daha uzun bir süre etkisini hissedeceğiz. Demek ki burada gelecek planlarınızı yeniden gözden geçirmenizi gerektirecek bir süreç yaşayacaksınız. Sevgili yengeç burçları. Zaten tutulmaya dair kapsamlı bir video paylaşırım. Orada daha çok detayları konuşuruz. Evet tutulma sonrasında gökyüzüne çok pozitif etkileşimler var. 10 Kasım'daki Venüs Neptün üçgeni ile başlayacak ve 12 Kasım'dan... 19 Kasım'a kadar sürecek süreç oldukça şanslı bir süreç. Gerçekten birçok alanda değerlendirilmesi gereken etkileşimler var. Özellikle yine tutulma hattında bir şifalanma ve iyileşme durumu söz konusu. Burada Venüs Neptün Üçgeni, Merkür Neptün Üçgeni ile beraber akrep balık hattı ee, özellikle baktığımız zaman 5. eviniz ve 9. eviniz hattında yani e, burada yeni bir aşk konusu varsa özellikle sosyal medya platformlarında tanışılan yeni bir aşk, yeni bir proje veya e, çocuklarınızla alakalı pozitif gelişmeler, belki çıkacağınız bir seyahat, e, Veyahut yeni bir ortam, yeni bir fikir, yeni bir bakış açısı elde etme durumu söz konusu. Özellikle akrep vurgusu çok yoğun bir şekilde kendini gösterdiği için... Aşk hayatınızla alakalı çok güzel gelişmeler beklediğini söyleyebilirim. Bilhassa 13 Kasım'da Venüs Pülüt arasındaki etkileşim. Bu aşk ilişkisini bir üst aşamaya çıkarmak, ilişkiye çıkarmak gibi bir temayı tetikleyebilir. Akabinde 15 Kasım tarihi oldukça özel. Merkür ve Pülüt arasında, Güneş ve Neptün arasında ve Venüs ve Jüpiter arasında çok pozitif etkileşimleri var. Yine burada sanki... E belki bir uzak mesafe ilişkisini yakınlaştırmak, belki sosyal medya aracılığıyla bir projeyi ortaya çıkarmak, belki bir çocuk haberi almak veya çocuk sahibi olma kararı vermek. Yine sizi çok heyecanlandıracak, çok mutlu edecek pozitif gelişmeler aslında hayata karşı bakış açınızı 180 derece değiştirecek hayat anlayışınızı ve yaşam değerlerinizi değiştirecek bir. Süreci başlatıyor gibi gözüküyor. Gerçekten çok heyecanlı bir süreç. Özellikle siz sevgili yengeç burçları için yükselenize de çok güzel kontakları var zira. 16 Kasım'da Venüs yay burcuna geçiyor. E artık biraz iş güç demeye başlayacağız gibi. Venüs'ün yay burcu geçişiyle beraber e özellikle hayatınızda bu sizi mutlu eden gelişme sonrasında keyifle çalışmaya başlıyorsunuz. Akabinde 17 Kasım tarihinde Merkür de yay burcuna geçiyor. Ve biraz daha gündelik işler, telaşlar, iş hayatınız, hayatınızı bir rutine oturtmak, bir düzen oturtmak, belki de bu yeni değişimle beraber hayatınızı yeniden organize etmek gibi bir temada ön plana çıkabilir. 19 Kasım tarihinde önemli bir görünüm var. Aslında Mars retro hareketine başlamadan önce de yaşamıştık. Hali da etkisi altında olduğumuzu söyleyebilirim. Nedir o? Mars-Neptün karesi. Mars 22 derece ikizler burcundayken, Neptün de 22 derece balık burcunda. Yine 12. ev, 9. ev. Özellikle burada yurt dışı ile alakalı gündemleri olan yengeç burçları varsa, burada bir yanılsama durumu söz konusu olabilir. Seyahatler, eğitimler, fikirler, hayat inançları, yaşam değerleri, ruhsal anlamda yaşadığınız kafa karışıklığı, yani... Ben hangi inanca sığınmalıyım? Temelinde inancımın hangi kaynaklar var? Veya bugüne kadar inandıklarım aslında bana hizmet ediyor mu? İşte bunlarla ilgili belirsizlikler var. Özellikle yeni eğitimlere başlamaya karar veren veya bir seyahat planı olan Yengeç Burcuysanız lütfen bunları birden fazla kez çek edin. Yine sosyal medyadan alışveriş yapıyorsanız, bir ticarete giriyorsanız çok uzak yerlerle, yurt dışıyla ile bilhassa daha temkinli olunması gereken bir süreci de kapsamakta. Evet. Devam ettiğimizde 22 Kasım tarihinde güneş de yay burcu geçişine başlıyor. Ee, güneşin yay burcu geçişiyle beraber tamamen artık gündeminiz biraz daha iş hayatınız, sağlığınız, gündelik rutinleriniz olacaktır. Ve 24 Kasım tarihinde yay burcunun bir derecesinde bir yeni ay yaşanacak. Ee, özellikle tabii bir derecede meydana geldiği için bu yeni ay Yeni başlangıçlar, yeni bir düzen. Belki bir çoğunuz şehir değiştirmeye karar verdi bu süreçte. Belki bir çoğunuz ofisini taşıdı. Veya yeni bir işe giriyor, yeni bir iş düzeni kuruyor. Ee, aynı zamanda yeni bir ekip veya kadro, belki yeni bir çalışma düzeni ve prensibi e, içerisinde oluyorsunuz ve bunlarla alakalı başlangıçlar bu yağ yeni ay ile beraber tetiklenecek gibi gözüküyor. 24 Kasım'da aynı zamanda Jüpiter retrosu bitiyor. Jüpiter 28 derece balık burcuna kadar gerilemişken retro hareketini bitirecek ve tekrar düz seyrine başlayacak. Aslında bu konuya dair bir video paylaşmıştım. Özellikle bahar aylarına vurgu yapan bir süreçten bahsetmiştim. Jüpiter'in koç burcu trabistine kadar yaşayacağımız süreçle ilgili. Burada yeni bir ideoloji, yeni bir yol, yaşam yolu, farkındalıkla alakalı Bahar aylarında yaşamış olduğunuz deneyimler oldukça önemli. Bunlarla ilgili gözden kaçırdığınız süreçler varsa yeniden karşınıza çıkacak. Belki de cesaret edemediğiniz o yeni yol, yeni bakış açısı, yeni vizyon, yeni kişi, yeni olay veya grup her neyse buna artık farklı bir gözle bakmanız gerekiyor. Ta ki Jüpiter Burcu geçişine kadar sevgili yengeçler. Evet ayın sonuna doğru geldiğimizde 28 Kasım'da Mars Satürn üçgeni var. Burada özellikle her ne kadar Mars Retro olsa da sağlam başlangıçlar, kalıcı başlangıçlar adına destekleniyorsunuz. 12. ev ve 8. ev burada özellikle sanki evet bir tarafta sizi mutlu eden gelişmeleri yaşıyorsunuz ayın ilk yarısında ama akabinde bir ruhsal arayış içerisine giriyorsunuz sanki. Yani hani size bundan sonra hizmet edecek, kendi kendini yapacak güncelleyebilecek bir inanç sistemi olabilir. Veya birçoğunuz için gerçekten yurt dışı veya seyahat gündemleri çok sıklıkla kendisini gösterebilir. Şu güne kadar çok aşina olmadığınız gerek somut anlamda gerek, gerek soyut anlamda bir yola doğru giriyorsunuz ve bu da aslında kalıcı olacak gibi gözüküyor hayatınızda. Bunu tabi Mars düz seyrine geçtikten sonra çok daha rahat bir şekilde algılayacaksınız. Ayın sonunda ise Merkür-Satürn e, 60'larıyla. Evet yeni bir düzen kuruyorum. Bu yeni düzeni şu anda hali hazırda içinde bulunduğum yeni inanç sistemi üzerine kuruyorum veya yeni yol üzerine kuruyorum, belki taşınıyorum bunun üzerine kuruyorum, belki yeni bir eğitime başlıyorum bunun üzerine kuruyorum gibi bir karar sürecine adım atabilirsiniz. Tabi burada biraz da sizin çabanız, sizin aksiyon alma kabiliyetiniz etkili gibi gözüküyor. Evet, Kasım ayı yorumlarımız bu şekildeydi. Umarım mutlu, huzurlu, sağlıklı bir ay olur sizler için sevgili yengeçler. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yorumlarınızı özellikle Ekim ayında yaşadıklarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastoloji hesabı veya opikusastoloji.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.